Kredi kartı ödeme planı nasıl tanımlanır? Tahsilat ve ödemelerimizi sistematik bir şekilde takip edebilmek için DIA'da ödeme planı tanımlaması yapmamız mümkündür. Ödeme planı tanımlaması yapmak için DIA ana sayfası üzerinde arama alanına veya DIA üzerine tıklayarak arama alanına geldiğimizde ödeme planı yazarak ödeme planları ekranını görüntüleriz. Ödeme planları listesinde daha önceden oluşturmuş olduğumuz ödeme planları bulunmaktadır. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile yeni bir ödeme planı tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Firmamız pasif olarak gelmektedir. Sunucumuzda tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise ilgili tanımlamaya yapacağımız firmadan giriş sağlamamız gerekmektedir. Kodu alanı sistem tarafından sıralı olarak gelmektedir. Dilersek kod bilgisinde değişiklik sağlayabiliriz. UBL ödeme kodunu tanılayacağımız ödeme planına ait bilgiyi seçmemiz mümkündür. Açıklama alanından tanılayacak olduğumuz ödeme planına ait bir açıklama bilgisi ekleriz. Ardından ödeme planına ait döviz cinsini seçeriz. Tanılayacağımız ödeme planına ait indirim veya masraf oranı bulunuyor ise ilgili oranları ilgili alanlardan giriş sağlarız. Hızlı satışta gösterilmesini, mobilde gösterilmesini, restoran ekranında gösterilmesini istiyorsak ilgili alanlarda işaretleme sağlayabiliriz. Tanımlayacağımız ödeme planı restoran ekranlarında görüntülenecek ise default değer tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Böylece belirlemiş olduğumuz değer mağaza satış ekranlarında default olarak gelecektir. Durum bilgisi yeni tanımlayacağımız kayıtlarda aktif olarak gelmektedir. Önceden tanımlamış olduğumuz bir kaydı üzerinde işlem bulunması durumunda sistem silmeye izin vermeyecektir. İlgili kayıtların durumunu pasif alarak disk ekranında gözükmemesini sağlayabiliriz. Yetki kodu tanımlamaları ile sistemde bulunan kullanıcılar arasında sınırlandırma sağlayabiliriz. Tanımlamış olduğumuz ödeme planına ait bir fiyat grubu bulunuyor ise liste ekranından seçme işlemini gerçekleştirebiliriz. Özel kod ve özel kod 2 tanımlamaları ile raporlarda ayrıştırma kolaylığı sağlayabiliriz. Tanımlamış olduğumuz ödeme planına ait bir indirim kartı bulunuyor ise ilgili indirim kartını ekleyebileceğimiz alan bulunmaktadır. İlgili ödeme planına bağlı bir Magento değeri bulunuyor ise Magento metodu alanından eklememiz gerekmektedir. B2B, B2C sekmesini görüntülediğimizde sanal pos ve taksit bilgilerini ekleyebileceğimiz alanlar yer almaktadır. Sanal pos bilgilerini, liste ekranını görüntüleyerek seçme işlemi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Eğer ödeme planına ait taksit sayısı bulunuyor ise ilgili alandan seçme işlemi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. İlgili ödeme planında artı taksit uygulanacak ise artı taksit sayısı belirlenmesi gerekmektedir. Artı taksit minimum değeri bulunuyor ise ilgili değer girilmelidir. Taksit erteleme bulunuyor ise ilgili değer seçilmelidir. Eklediğimiz bilgileri istinaden ödeme planının B2C'de gösterilmesini istiyorsak, ilgili alanı işaretleyerek varsa komisyon değerini eklememiz gerekmektedir. Eklemiş olduğumuz bilgilerin B2B'de gösterilmesini istiyorsak, ilgili alanda işaretleme sağlayarak komisyon değerini eklememiz gerekmektedir. Ödemeler alanına geldiğimizde, ödeme tipi olarak tanımlayacağımız ödeme planına ait ödeme tipini seçeriz. Tutar formülü alanından aşağıda bulunan tutar formül girişi sekmesindeki tutar formül girişine yazmamız gerekmektedir. Tamlayacağımız ödeme planında genel fiş tutarını ifade eden G formülünü kullanırız. Gün sayısında anında tahsilat yapılacağı için artı sıfır formülasyonunu kullanırız. Farklı tarih formül girişleri için tarih formül sekmesini görüntüleyerek hesaplanacak tarihle ilgili gün, ay, yıl, hafta formülasyonlarında inceleme sağlayabiliriz. Yapılacak ödeme planı tanımlamasında banka ile karşılıklı çalışacak ödeme planı tanımlaması yapılması gerekmektedir. Ödeme planı tanımlaması ekranını F1 ile görüntülediğimizde, daha öncesinde tanımlı bulunan banka ödeme planı bulunuyor ise seçebileceğimiz gibi aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile yeni bir banka ödeme planı tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Tanımlama ekranında kod bilgisi sistemden sıralı olarak gelmektedir. Dilersek kod bilgisi alanında değişiklik sağlayabiliriz. Açıklama bilgisi olarak tanımlayacağımız ödeme planına ait bir bilgi ekleriz. Ardından banka hesabını banka listesi ekranını görüntüleyerek seçeriz. Mobil sistemde ilgili ödeme planının gösterilmesini istiyor isek, mobilde göster alanında işaretleme sağlamamız gerekmektedir. Diğer alanında bulunan özel kod tanımlaması ile raporlarda ayrıştırma kolaylığı sağlayabiliriz. Yetki kodu tanımlamaları ile sistemde bulunan kullanıcılar arasında sınırlama sağlayabiliriz. Durum bilgisi yeni oluşturulan kayıtlarda aktif olarak gelmektedir. Önceden tanımlamasını yaptığımız ve üzerinde işlem bulunan kayıtlarda silme işlemi gerçekleştiremeyeceğimiz için pasif olarak durumunu değiştirerek liste ekranında gözükmemesini sağlayabiliriz. Ödemeler alanına geldiğimizde ise tutar formülü alanından genel fiş tutarını ifade eden G harfini kullanarak 3 taksit olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Tarih formülü olarak işlemin bir ay sonra tahsil edileceği için ay formülüne artı bir yazmamız gerekmektedir. Diğer taksit satırlarını eklemek için klavyemizden Shift-Enter ile satırları çoğaltabileceğimiz gibi aşağıdaki panelden diğer satır çoğalt seçeneği ile de diğer taksit satırlarını eklememiz mümkündür. Eklenecek taksit satırını girerek tamam dememiz durumunda sistem tarafından diğer taksitler ve ay bilgileri eklenecektir. Oluşturulan taksit satırlarında hizmet komisyon, puan komisyon, vade farkı komisyon değerleri var ise banka ile anlaşmamız çerçevesinde ilgili kolonlarda ekleme işlemi gerçekleştirebiliriz. Aşağıdaki panelden kaydet ile banka ödeme planını kaydederiz ve liste ekranından da tanımlamış olduğumuz ödeme planını seçeriz. Eklemiş olduğumuz ödeme planını banka ödeme planı kolonunda görüntüleyebiliriz. Müşteri ile ve banka ile yapmış olduğumuz ödeme planı tanımlamalarını aşağıdaki panelden kaydet ile kaydederiz. Eklemiş olduğumuz ödeme planını liste ekranında görüntüleyebiliriz.